Ama ne drama ya Dün akşamdan beri bu dramaya bakıyorum Fakat artık drama mı denir, ifşa mı denir, itiraf mı denir Orası sizin bileceğiniz iş. Ben objektif olmak zorundayım Ama bu videonun sonunda kendi fikirlerimi söyleyeceğim Siz hiç merak etmeyin Artı olarak da bu arkadaşın ismini bol bol anacağım bu videoda Zaten eleştiri kanalları bu konuda video yapabilir dedi kendisi Durun hatta şöyle de koyayım sıkıntı çıkmasın Başka da görsel kullanmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz şimdi. Şimdi konuşuyor. Geçenlerde Flinkshow adlı bir YouTube kanalı Deniz'in eski editörü galiba moderatörlüğünü de yapmış şu videoyu attı ve Deniz'i ifşaladı. Tabi sözde. Videodaki iddiaların hepsini tek tek sayamayacağım size. Çünkü bende öyle bir enerji yok. Bunu yapmaya kalksa video 40 dakika olur. Ama kısa bir özetini geçmem gerekirse. Engelli insanlara eziyet eden bir moderatör, Deniz'in çekiliş için sponsordan aldığı parayı kendine saklaması, panel kullanarak insanların kimlik bilgilerine eriştiği ve ayrı sadece bunlardan daha da fazla yapan insanlarla da iletişimde oldu gibi iddialar var yarılmıyorsam yüzde 64 dinsel engelli olan bir insana kulak pisliğini yedirtmeye kadar giden moderatörleri tarafından yapılan ilaç davranışları var işte tam olarak da olayın fitili böyle ateşlendi bu arada dediğim gibi olayları çok iyi aktaramadım çünkü benim de kafam yetene kadar karışmış durumda zaten daha bu olay bitmedi ama bugün alneyi alın şu olaya koyun beni orji yapan köy geri götürün der bak çok netim bu konuda o derece karmaşık bir şeyin içindeyiz daha sonrasında ise bu video Yayında izledi. Ya ben konulamavası bir şey demek istiyorum. Böyle bir drama olduğu zaman niye her zaman Ciharrayin ortaya çıkıyor abi? Çok ilginç ya. Ama bu sefer onun pek bir suçu yok. Adam yayın yaparken zorla olayın içine sokuldu. Olay olduktan sonra carayine bir dizi itiraf yapıldı. Daha demin saydığım konulara genişletildi ve zihinsel engelli insanları burleyip onları zorla yayına çıkartmaktan ellerinde çıplak fotoğrafları bulunan bir insana şantaj yapmaktan hatta abi hatta kredi kartı dolandırıcılarıyla beraber evlerine polis yollanan yayıncılardan haberdar olmasına kadar çoğu şey hakkında bilgisi olduğunu söyledi. Ayrıca daha önceden carayine kürpmeden yine başka bir zihinsel engelli insanı da boş yere kışkırttığını söyledi Tabii ki de bunların hepsi Deniz için söyleniyor Başka bir yerde de Deniz'in kendisi Yine gelip özetle abi onlar Yalan söylüyor onlar bana aşıklardı O yüzden benden yüz bulamadılar onları Reddettim o yüzden bana iftira atıyorlar Uuu deyip gidiyor tamam aslında şimdi Burası mantıklı çünkü gerçekten de Ona gıcı olan birkaç kişi toplanıp Ona iftira atmış olabilir ama şurayı dikkatle dinleyin ki yayının bir yerinde Güven isimli bir eleman ortaya çıkıp Ellerinde somut whatsapp yazışmalarının Olduğunu söylüyor burada da büyük suçların kırılması olduğunu söylüyor. Ama bunları yayında göstermedi. Çünkü başka bir insanın WhatsApp konuşmalarını yayında falan göstermek gerçekten de tuz. Birkaç tane daha itiraf silsilesinden sonra, bu deniz güvene yüzsüz diye mesaj attıktan sonra, Caire'ine bambaşka WhatsApp konuşmaları yolladı. Ve tabii ki de bu yazışmalar Caire'nin surat ifadesinden de anlaşılabileceği gibi, pek hayırlı şeyler değiller. Ve Cari'nin bunları okuduktan sonra bu güven isimli Elif'e dönüp eğer bu yazışmalar doğruysa onun da en az deniz kadar suçlu olduğunu söylemesiyle olay fazlasıyla karışıyor. Ve artık daha fazla sayamadığım bir çok detay var. Artık sayamıyorum da olmuyor yani bittim tükendim. Olayı daha fazla öğrenmek isteyenler gidip şu videoyu izleyebilirler. En sonunda dedeniz bir açıklama yaptı Yine aynı şekilde bütün iddialara Kıskançlık yalan falan dedi Bir de ek olarak madem bu kadar kanıtınız var Gitseniz de mahkemeye dedi ve işin içinden çıktı İşin garip kısmı bunları söylerken Kendinden oldukça emin gibiydi Üstüne üstlük youtube kanalında da bot olduğu söylendi Evet harbiden gidip ben kendim baktım Videolarının altında bir 300-500 tane falan Abla seni çok seviyorum btv diye yorum vardı Bunların %99'u gerçekten de bot Kesin yakın ihtimalle bu iddiada doğru Şimdi nihayetinde benim fikirlerim gelecek olursak öncelikle her şeyden önce ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bak sevgili dediniz bu kadar kişi sırf senler reddediği için ya da gıcık olduğu için veya kıskandığı için bu kadar ağır iftiralar atmaz. Eğer atarlarsa da hukukçu olan sen onlara dava açarsın. Ki kimse bunu yapacak kadar süzme salak değildir. Yayınlarındaki aşırı toksik ortamdan anlayabiliyorum ki bu adamların kanıtları var. Bu adamlar boş adamlar değiller. Peki ya bu itiraflardan sonra insan kendini nasıl savunur? Çok basit. Bütün iddiaları mantıklı bir şekilde açıklayarak ama sen hem iddiaların çoğuna cevap vermediğin gibi Hem de verdiklerini de çok havada bırakıyorsun Bir de ortada botlar gibi bir gerçek var Uyurumlar ne lan öyle Hadi onları da geçtim Cevap vermediklerinin hepsini havada bıraktım ya İftira dedin ya da beni ilgilendirmez dedin Moderatörlere karışamam dedin Hatta yayınlarında Atatürk'e söven bir çocuğu bile Yayından atmamanın sebebi ne Ben yayınlarımdaki insanlardan sorumlu değilim diyerek geçirdin ama yayınlarındaki insanlardan sorumlusun O senin yayınınsa senin sorunun Gerçekten bu kadar basit bir olay bana kalırsa kendi açıklamalarından da anlayabiliyoruz ki Deniz'in çok iğrenç bir egosu var. Anla şun Deniz. Dünya senin etrafında dönmüyor. Birkaç tane ergen simp gelip senin etrafında pervane oluyor diye kendini çok yüce bir varlık sanma. Kısaca olay bu ve ben bunları anlatırken gerçekten çok yoruldum. Bu olaylar muhtemelen daha da fazla uzayacak ve biz daha çok izleyeceğiz bu dramayı. Ama bu işin sonu muhtemelen 8 yıl sürecek bir banketede gelecek. Deniz'in açıklamalarını dinlemek isteyenler şu videoyu izleyebilir ve ben olayı siz izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Objektif olmanızı da tavsiye ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Like atar, abone olursanız veya yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. <Gülüyor> Dostlar şu anda pazar sabahı saat 2. Sesim değişik geliyorsa o yüzdendir. İlk öncelikle videoyu editlerken fark ettim ki Nimpia'ya biraz yumuşak davranmışım gibi anlaşılabilir. Videoda öyle bir şey yok. Sadece elimde somut kanıt olmadığı için iddialar üzerinden konuşmak zorundayım. Sondaki yorumlar bölümü de benim tahminlerim zaten. Onda bir sorun yok. Gece saatlerinde Beyaz Kurt ve Kal ortak bir video yayınladılar. Ve ellerinde somut deliller olduğunu söyleyerek gayet açık ve ofansi bir video yaptılar. Ellerine sağlık yani ne diyeyim. Aşağı yukarı benle aynı şeyleri söylediler. Tahminlerimin doğru çıkmasını görmek güzel. Nimpia kuvvetle muhtemel egosu yüzünden kimse bana dava açamaz tirperine girdi. Ama fena patladı gibi gözüküyor. Bakalım gelişmeler ne olacak. Video bu kadardı. Şimdi otura.